Türkiye'nin traftes haber bültenine karşınızdayız. Pindirinize merhaba haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saatir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri sizlerce paylaşacağız. Pindirim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtıcı olursak Tik Haber TV, Sosyalce Haber, Haber, Haber, TikTok Facebook Haber, LinkedIn Haber, Haber, Haber, Haber. Şöyle Tark haber rated ground typhoon. Şöyle 0 haber ve Eke, ve yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir telaç olacak. Big olayda yayındayız. Benim Big Olay kanalımız Tark haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Uç canlı yayında yayındayız. Uç canlı yayın kanalımız Tark haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Lite'de yayındayız. Lik'e kanalımız Tark haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Buskes'te yayındayız. Buskes kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ve sosyal cepte yayındayız. Gördüğünüz Hemik e, haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Dolar günü 18,89'da yükselişte, Euro 20,20 20 ile düşüşte. Altın 1113,93'e düşüşte. Borsa 5261 e düşüşte ve Bitcoin 23268 ile düşüşle kapattılar. Örüncük Paradox'u patladı. Kaldıraç Florya'da 40 dönümlük arsa satın aldı değerli izleyenler. Galatasaray Florya arazisini birleştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Sarı Kırmızılar Florya Metin Oktay tesislerinin üzerine bulunduğu arazinin kulübü ait olmayan 40 dönümlük bölümünün tapusunu aldı. Saray 40 dönümlük arazi için emlak komuta 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'lik ödeme yapacak. Ödenecek para duda uçuklatır. Galatasaray, Florya'da 40 dönümlük arsa satın aldı. 2 Mart 2023-2046. Galatasaray, Florya arazisini birleştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Sarı Kırmızılılar, Florya Metin Oktay tesislerinin üzerinde bulunduğu arazinin kulübe ait olmayan 40 dönümlük bölümünün tapusunu aldı. Galatasaray 40 dönümlük arazi için emlak konuta 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'lik ödeme yapacak. Galatasaray, Florya arazisini büyütmek için emlak konuttan 40 dönümlük arazi aldı. Böylelikle Florya Metin Oktay tesislerinin yanındaki bölümde sarı kırmızılıların eline geçti. Tesislerini Kemerburgaz'a taşımak isteyen Galatasaray'ın Florya'daki arsası 95 döneme ulaştı. 1 milyar 171 milyon 800 binası Türk Lirası Enlak Konut CEO, kamuoyu aydınlatma platformuna, kap, yaptığı açıklamada, şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Florya mahallesinde yer alan 292-220 ada, parsel sayılı taşınması katma değer vergisi dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin Türk lirası bedelle satılmıştır, ifadeleri kullanıldı. Florya yıkılacak. Galatasaray'da futbol takım tesislerinin Kemalburgaz'da inşa edilecek komplekse taşınmasının ardından Florya yıkılacak. Ayrıca altyapının bir bölümü Büyükçekmece'deki merhum Başkan Özhan Canaydın tarafından alınan araziye yapılacak tesise taşınacak. 4 milyar Türk lirası gelir bekleniyor. Galatasaray, Florya'da hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor. Yeni sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Galatasaray, Aralık ayında duyurduğu GS Luresi Dencez projesinden gelecek olan gelirle Kemalburgaz'daki tesisleri inşa edecek. Mecidiyeköy'de bulunan bina için geliştirilen projeden de yaklaşık 1.5 milyar Türk lirası gelir elde edilmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılı kulüp hem futbol takımlarının daha iyi şartlar altında antrenman yapması, hem de Florya'da planlanan inşaatın bir an evvel başlaması için Kemalburgaz tesislerini yeni sezona yetiştirmeye çalışacak. Yorumlar 500 Alotelli, Türkiye'ye durduk Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız diğer haberimize geçiyoruz. EYT'liye büyüme zammı maaşlar artacak değerli izleyenler. EYT'nin meclisten geçmesinin ardından gözler resmi gazeteye çevirildi. Milyonlar dört gözle emekli maaşının bağlanmasını bekleken yani TÜİK'in açtığı büyüme rakamı maaşlara zam olarak yansıyacak. Maaşlar milli gelirdeki... Artıştan dolayı büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında zamlanacak. EYT'liye büyüme zamı. Maaşlar artacak. 2 Mart 2023-2056. Ekin meclisten geçmesinin ardından gözler resmi gazeteye çevrildi. Milyonlar dört gözle emekli maaşının bağlanmasını beklerken TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamı maaşlara zam olarak yansıyacak. Maçlar, milli gelirdeki artıştan dolayı büyüme oranının %30 buna denk gelen %1,68 oranında zamlanacak. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi meclisten geçti. Karar, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdikten sonra başvuru süreci başlayacak. Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan eğitimler ilk maaşlarının Nisan ayında alacak. Maaşlara büyüme zammı. Ekliler maaş bağlanmasını beklerken Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, büyüme rakamlarını açıklamasıyla maaşlara zam görüldü. Milyonlarca EYT'nin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek. Türkiye, 2022'de 5,6 büyüdü. Türkiye ekonomisinin 2022 yılında %5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl Ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak. %1 68 piksel. artıştan dolayı birimin %30 bu oranında maaşlar zamlanacak. Bu da %1.68 artış anlamına geliyor. Maaş hesabı nasıl yapılıyor? Emekli maaşları sigortalının çalışma yaşamı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazançlarının güncel tutarıyla belirleniyor. Bu kazançlar yıllık Tüfe artımın tamamı yıkkı yüzde bu esas alınarak güncelleniyor. EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar, SGK'nın emekli maaşı hesaplama uygulamasında şu anda gördükleri maaş tutarının üstüne yüzde 1,68 zam alacak. Mevcut görüntülenen maaşlar yüzde bir zamlı hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak. EYT yasasından ayrı olarak emeklilik dilekçesini bir ocaktan sonra verenlerin maaşında da bu oranda artış olacak. Yorumlar 500. Ana haber vertenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer e, haberimize geçiyoruz. Bursa'da ormanda cansız belini bulunan adam dokuz kurşunla öldürülmüş eşi ve arkadaşı gözaltına alındı. Bursa'daki ormanda cansız belini bulunan Recep Arı'nın dokuz kurşunla vurularak öldürüldü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi Selma Arı ve arkadaşı Kadir'i gözaltına alınırken genç adamın kardeşi hiç kimseyle kusumeti yoktu. Herkesi arası çok iyi bir insandı. İyiliğinin mertliğinin kurbanı olduğu ifadelerini kullandı. Bursa'da ormanda cansız bedeni bulunan adam 9 kurşunla öldürülmüş. Çi ve arkadaşı gözaltında. 2 Mart 2023-2051 Bursa'daki ormanda cansız bedeni bulunan Recep Arı'nın 31, 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi Selma Arı ve arkadaşı Kadir'i gözaltına alınırken genç adamın kardeşi hiç kimseyle husumeti yoktu, herkeste arası çok iyi bir insandı iyiliğinin, Mertliğinin kurbanı oldu, ifadelerini kullandı. Kestel ilçesine bağlı Çataltepe mahallesinde oturan Recep Arı, 31-24 Şubat günü eşiyle tartıştıktan sonra alt tüfeğini de yanına alıp evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binip giden arıdan bir daha haber alamayan ailesi kayıp başvurusu yaptı. Cansiz bedeni 6 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Jandarma arama çalışması başlatırken yakınları dün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye mahallesindeki ormanda Recep Arı'nın cansız bedenini buldu. Arı'nın cebinde 4500 Türk Lirası para olduğunu tespit eden jandarma cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. 9 kurşun ile vurularak öldürülmüş. Bu sahibi tıp kurumunda yapılan otopside Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi Selma Arı ve arkadaşı Kadir'i, 22 gözaltına aldı. Son yolculuğuna uğurlandı. Bu saatli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arı'nın cenazesi, helallik için Kester ilçesi Çataltepe mahallesinde baba ocağına getirildi. Arı'nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep Arı, Çataltepe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arı'nın sırtından vurdular. Abi'nin pusuya düşünülerek sırtından vurulduğunu söyleyen Eren Arı, 30, ağabeyim 6 gündür kayıttı. Ben kaybolduğunu cuma akşamı öğrendim ve aramaya başladım. E, taşı aradım ancak bulamadım. Şüphelendiğim bir insan vardı, onu kaybetmemek için diyalog girdim ama bir faydası olmadı. Jandarma ve polise haber verdik. 6. gündahı da gezen arkadaşlarımız buldu. Ağabeyimin yakın arkadaşı Kadir'ti ve yengem şu an gözaltında sordu da. Hiç kimseyle husumeti yoktu. Herkeste arası çok iyi bir insandı. İyiliğinin, mertliğinin kurbanı oldu. Kusuya düşürüp kalleşte sırtından vurdular dedi. Kadir geldi. abeyin gelmedi. Ağabeyi, Recep Arı'nın son olarak Kadirdir. İle ormana giderken göründüğünü belirten Eren Arı, öyle bulunduğu yer, bizim hayvanlarımızın ahırının olduğu yer. Ben daha önce oraya baktım. Ancak yanından geçip görmemişim. Ağabeyim işten çıkınca Kadir'i bir kahvenin önünden alıyor, işimiz var diyerek çağırıyor. Arabaya binip ormana gidiyorlar. Ormanlık alanda ne olduysa Kadir geldi, ağabeyim gelmedi. Kadir ile konuştuk, soğukkanlı bir şekilde davranıyordu. Ben bir şeylerden şüphelendim ancak yapıştıramadım. Bazı delilleri de yok etmemek için sesimi fazla çıkartmadım. Şiddiye binip öldüğünden emin olunca iç koptu. Olayın ardından üzerinden aracın anahtarı, cüzdanı ve telefonu alınıyor. Üzerinde yaklaşık 4000 lirası para vardı, ona dokunulmamış. Aracı da olay yerinde bulundu diye konuştu. Kaynak DHA. Yorumlar. 500. Tevalistenin ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İki gün önce hakem odası basan Mourinho bu kez de o 14 maçını karıştırdı değerli izleyenler. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma ile Lazio arasındaki o 14 derbisine gittiği ve Lazio'lu futbolcu penaltı atacağı sırada ıslık çalarak alay ettiği iddia edildi. Denemli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Remo Olsoli oynan ve iki bir kaybedilen mücadele sonrası hakem odasına basmıştı. İki gün önce hakem odası basan Mourinho bu kez de U14 maçını karıştırdı. 2 Mart 2023-19-29 Teknik direktör Jose Morino'nun Roma ile Lazio arasındaki U14 derbisine gittiği ve Lazio'lu futbolcu penaltı atacağı sırada ıslık çalarak alay ettiği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Cremonese ile oynanan ve iki, bir kaybedilen mücadele sonrası hakem odasını basmıştı. Geçtiğimiz günlerde odasını basarak kadından söz ettiren Roma teknik direktörü Jose Mourinho, bu kez bu 14 derbisinde yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. U14 maçında penaltıyı atan futbolcuyla dalga geçtiği iddia edilen Mourinho, İtalyan basınında büyük ses getirdi. Futbolcuyla dalga geçti. Yer alan habere göre, Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta oynanan Roma ile Lazio arasındaki U14 derbisini izlemeye gitti. Lazio, maçta penaltı kazanırken, Mourinho'nun penaltıyı kullanan genç futbolcuyu ıslıkladığı ve onunla alay ettiği belirtildi. Oyunculara zaman geçirmelerini söyledi. 60 yaşındaki teknik adamın ayrıca, Roma'nın bir öne geçmesinin ardından, Romalı oyunculara zaman geçirmelerini ve yere yatmalarını söylediği öne sürürdü. Hakem odasını basmıştı. De yandan Mourinho, geçtiğimiz günlerde takımının mikri kremonesi ile oynadığı maçtan sonra hakem odasını basmıştı. Kırmızı kart gören deneyimli hoca, bu hareketi nedeniyle iki men cezası almıştı. Yorumlar 500 Bana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ek ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın ötenazi yaptırarak hayatına son verdi değerli izleyenler. Belçika'da 16 yıl önce 5 çocuğunu birden katleden 56 yaşta kadın çektiği ruhsal acılara geç geç geçmediği gerekçesiyle ötenazi hakkını kullanmak istedi. Talebe kabul edilen kadının çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra ile hayatını sonlandı. Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın ötenazi yaptırarak hayatına son verdi. Kimart 2023 19:35 Belçika'da 16 yıl önce 5 çocuğunu birden katleden 56 yaşındaki kadın çektiği ruhsal acıları geçmediği gerekçesiyle ötenazi hakkını kullanmak istedi. Talebi kabul edilen kadın çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra ötenaziyle hayatını sonlandırıldı. Belçika'da Genevieve ve Lermitte isimli kadın, 28 Şubat 2007'de Yasin'e, Nora, Miran, Mina ve Mehdi adlı 3 ile 15 yaş arasındaki 5 çocuğunu pas eşi evde yokken öldürdü. Bir arkadaşına veda mektubu bırakan ve daha sonra intiharı deneyen kadın hayatta kaldı. Hayati filme konu oldu. Lermitte, birinci derece cinayetten yargılandı. Psikiyatrik tedavi gören kadın, yargılama sırasında evdeki sorunlar nedeniyle çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Mahkeme, Lermitlet'i 2008'de ömür boyu hapse mahkum etti. Hayatı daha sonra filmede konu olan Belçikalı kadın, 2019'da cezaevinden tahliye edildi ve ülkenin güneyindeki psikiyatri merkezinde gönderildi. Ötenazi ile hayatına son verdi. Lermit de burada kalırken çetli ruhsal acıları dindiremediği gerekçesiyle ötenazi hakkını kullanarak ölmek için talepte bulundu. Kalebi kabul edilen Nermit Dey'in hayatı, çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra, 28 Şubat 2023'te bir hastanede 56 yaşındayken sonlandı. Kaynak Anadolu Ajansı. Yorumlar. 500. Türkiye fındık ihracatında sezonun ilk 6 ayında 1 milyar dolar kazandı. Türkiye fındık ihracatında sezonun ilk 6 ayında 1 milyar dolar kazandı. EYT'liye büyüme zammı. Maaşlar artacak. 2057 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ediyoruz. şu anda aynı anda şarja takılan telefonlar yangından neden oldu değerli izleyenler. Gümüşhane'de aynı anda şarja takılan 3 telefon, cep telefonu yangına neden oldu. Elektrik kontrandan çıkan yangında evde hasar meydana gelirken itfaiyenin erkeğin müdahalesiyle aileler evin tamamını sarmadan kontrol altına aldı. Gümüşhane'de aynı anda şarja takılan telefonlar yangına neden oldu. 2 Mart 2023 19.22 Gümüşhane'de aynı anda şarja takılan 3 cep telefonu yangına neden oldu. Elektrik kontağından çıkan yangında evde hasar meydana gelirken, itfaiyenin erken müdahalesiyle Alevler evin tamamını sarmadan kontrol altına alındı. İnönü Mahallesi Aydın Doğan küme evlerinde Muhammed Ali Yılmaz'a ait dairede yangın çıktı. Şarj olması için takılan 3 ayrı cep telefonun bulunduğu güçlü krizde gerçekleşen elektrik kontağından çıktı değerlendirilen yangın önce cep telefonlarına ardından ahşap malzemeleri de kaplayınca kısa sürede yayıldı. Bir süre sonra diğer ahşap ve kumaş malzemelerinde alev almasıyla dairenin pencereleri de patladı. Tek teselli can kaybının olmaması. Gördükü tanıklarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri erken müdahaleyle yangını diğer dairelere ve odalara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. Yangının ardından daire ve şarja takılı 3 cep telefonu kullanılamaz hale gelirken can kaybının olmaması serindirdi. İtfaiyeden kritik uyarı. İtfaiye yetkilileri ise çoklu kriz kullanımında vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Yetkililer aynı anda güçlü krizlere çok sayıda şarj aleti takılmamasını isteyerek özellikle eski tesisatlarda aşırı elektrik yükü bilince ucuz şarj aletlerinin veya kabloların kolaylıkla tutuşabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Kaynak İHA Yorumlar Ana haber fültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gamze Yazıcıoğlu'nun ölümünde korku ciddi. Eşinin cansız vereni yerdeyken sosyal medyada vakit geçirmiş değerli izleyenler. Antalya'dan Alanya ilçesinde eşi Gamze Yazıcıoğlu'nu balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tıklanan Alper Yağlıoğlu'nun Yargılandığı davada genç kadının ailesinin avukatı Sanığın eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirmeyi iddia etti. Eşini öldürmediğini savunan Alper Yağlıoğlu ise ben eşimi öldürmedim, katil değilim, eşimi seviyordum dedi. Ganze Yağlıoğlu'nun ölümünde Korkunç çıktı Eşinin cansız bedeni yerdeyken sosyal medyada vakit geçirmiş. 2 Mart 2023 1904. Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu'nun yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdiğini iddia etti. Eşini öldürmediğini savunan Alper Yağlıoğlu ise, ben eşimi öldürmedim, katil değilim, eşimi seviyordum, dedi. Alanya'nın Mahmutlar mahallesinde 24 Kasım 2021 günü oturduğu dairenin 6. katından düşen Gamze Yağlıoğlu, 30 yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan iki parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun 30 DNA'sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52'de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık bir dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı. Hakim karşısına çıktı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşe karşı kasten öldürme, suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu olduğu ceza elinden ses ve görüntü bilişim sistemi, seppis ile katılan Alper Yağlıoğlu'nun dışında, avukatlar ve Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraş duruşmada hazır bulundu. Yılbaşı için rezervasyon yaptıran kişi neden intihar etsin? Neşe Kıraç, kızını damadının öldürdüğünü savunarak şikayetini yineledi. Ailenin avukatı ise kamera kayıtlarında Gamze'nin düşme görüntülerinin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek maktulün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkondan atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı. Keza ceset yerde yatarken Alper Yağlıoğlu sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Ayrıca Gamze'nin bir gün önce Alper'in ailesiyle tatil için mesajlaştığı ortaya çıktı. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanın tutukluk halinin devamını istiyoruz. Ifadelerini kullandı. Katil değilim, eşimi seviyordum. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Alper Yağlıoğlu ise savunmasında eşini öldürmediğini belirterek, katil değilim, eşimi seviyordum diyerek tahliyesini istedi. Alper Yağlıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin delil yetersizliği nedeniyle tahliyesini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Kaynak DHA Yorumlar 500 Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem öncesi ve sonrasında aynı yol üzerinde kaydedilen görüntüler felaketin şiddetini gözler önüne serdi değerli izleyenler. Hatay Skendarlı ilçesinde bir otomobilin kamerasıyla deprem öncesi ve sonrasında aynı güzergahlarda kaydedilen görüntüler 6 Şubat'ta Türkiye'yi kahreden felaketin şiddetini bir kez daha gözler önüne Deprem öncesi ve sonrasında aynı yol üzerinde kaydedilen görüntüler, felaketin şiddetini gözler önüne serdi. 2 Mart 2023 1836 Hatay'ın İskender'ın ilçesinde bir otomobilin kamerası ile deprem öncesi ve sonrasında aynı güzergahlarda kaydedilen görüntüler, 6 Şubat'ta Türkiye'yi kahreden felaketin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Merkezüstü Sü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde İskenderun'da çok sayıda bina yıkıldı. Çok sayıda bina enkaza döndü. İlçeye bağlı Çay Mahallesi de asıl felaketinden en çok etkilenen yerleşimler arasında yer aldı. Kent genelinde çok sayıda insanın ölümüne neden olan depremlerde Ulu Cami Caddesi ve İskenderun Lisesi çevresindeki çok sayıda bina yıkıldı. Afet medeniyle bölgedeki iç merkezleri ve dükkanlar yerle bir oldu. Teklenler arama-kurtarma çalışmalarında çok sayıda insanın da kurtarıldığı Profesör Muammer Aksoy kahvesindeki evleri de enkaza çevirdi. Arkadaşlardan evet. Nimetullah Yılmaz, daha önce otomobiliyle yolculuk yaptığı güzergahlardan tekrar geçerek depremin neden olduğu yıkımı araç kamerasıyla kaydetti. O halde görüntü duygulandım. Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, depremden önce zaman zaman aracıyla yolculuk yaparak yaşadığı ilçenin cadde ve sokaklarını görüntülediğini söyledi. Kaydettiği görüntüleri ana olarak sakladığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu. İskender'in gelecekte nasıl bir hale dönüşeceğini ileride karşılaştırma yaparım diye otomobilimin kamerasındaki görüntüleri arşivliyordum. Depremden sonra o bölgelerden tekrar geçtim. Yıkık bir şehir gördüm. Çok kez yanından geçtiğim binaları o halde görünce duygulandım. İnsan daha önce gezip gördüğü yerleri depremde yıkılmış halde gördüğü zaman üzülüyor. Buraların öncesi ve sonrasını karşılaştırıp tekrar izlediğim zaman bir kat daha üzüldüm. Kaynak Anadolu Ajansı. Yorumlar. 500 500 Ana haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 6 gün önce baba olan damadını öldüren kayınpeder kendini böyle savundu. Konuşmaya gittim yüzüme tükürdü dedi. İstanbul Küçüklemecili 6 gün önce baba olan damadını kalbinden bıçakla öldüren kayınpeder hakim karşısına çıktı. Toplu sanat Durhan Ketenci babasıyla konuşmaya gittim ama Volkan orada bana küfür edip Yüzüme tükürdü. vay öyle başladı sözleriyle kendini savundu. Altı gün önce baba olan damadını öldüren kayınpeder kendini böyle savundu. Konuşmaya gittim, yüzüme tükürdü. Kim 2023 1849. İstanbul Küçükçekmece'de altı gün önce baba olan damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınpeder hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Turhan Ketenci, babasıyla konuşmaya gittim ama Volkan, orada bana küfür edip yüzüme tükürdü. Olay öyle başladı, sözleriyle kendini savundu. İstanbul Küçükçekmece'de 22 Eylül 2022 tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Turhan Ketenci, 6 gün önce baba olan damadını çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Hakim karşısına çıktı. Kayınpeder Turhan Ketenci ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Turhan Ketenci hazır bulundu. Duruşmaya maktunun annesi Satiye Çubukçu, babası Mustafa Çubukçu, eşi Meral Çubukçu, kardeşi Murat Sezer Çubukçu ve taraf avukatları katıldı. Millet silahla geziyor, ben bıçakla geziyorum çok mu? Tutuklu sanık Turhan Ketenci savunmasında olaydan 3 gün önce kızım doğum için hastanedeydi. Kızıma hediye gönderdim, damadıma 2000 Türk lirası para verdim. Bulaşık makinesi istediler gittim aldım. Benim aldığım makinenin markasını beğenmediler. Damadın daha sonra kızımın telefonunu kırmış. Sonra kızım bana bir numaradan mesaj attı benim numaram diye. Ben de ne oldu kızım sıkıntın mı var dedim. Kızım bana sıkıntısı olmadığını söyledi ama sonra Volkan bana erkeksen dediklerini yaparsın diye mesaj attı. Babasıyla konuşmaya gittim ama Volkan orada bana küfür edip yüzüme tükürdü. Olay öyle başladı. Ben bıçağı her zaman taşırım. Millet silahla geziyor, ben bıçakla geziyorum çok mu ifadelerini kullandı. Bıçağı nasıl sapladığımı bilmiyorum. Ketenci, taşıdığım ekmek bıçağıydı ama ben meyve bıçağı olarak kullanıyordum. Ben normalde kızımı oradan almaya gitmiştim. İttiğimde Volkan, ben size daha çok çektireceğim dedi. Beline davrandı, benim yapacak bir şeyim kalmadı. O beline davranınca bıçağı çektim, onun silah taşıdığını biliyordum. Bıçağı nasıl sapladığımı bilmiyorum. Yaralandığını hissettim. O üstüme gelince bıçak saplandı. Ben onun kalbine geldiğini bilmiyordum. Ben onun bacağından yaraladım. Ben Volkan'ın yaralandığını görmedim, dedi. Oğlunun sakalına bıyığına alerjim var. Volkan Çubukçu'nun babası Mustafa Çubukçu beyanında sanık duran ketence oğlunun evliliğini başından beri kabullenmedi. Çocuğumu öldürmeden bir gece önce yanıma gelip oğlunun sakalına, bıyına alerjim var, bulaşık makinesi hediye alma beğenmediler dedi. Bana oğlun sigara içiyor. Nasıl çocuk yetiştirdin dedi. Hem de ne yapayım sen olsan ne yaparsın dedim. Bana ben öldürürüm dedi. Sanık kızına sorun var mı diye mesaj atmış. Gelinimde de yok baba demiş. Bunun üzerine babası da sorun varsa söyle öldürürüm demiş. Oğlum mesajı görünce gelinimin telefonundan mesaj atıp, kimi öldürüyorsun demiş. Sanık da, sana bir şey diyen herkese öldürürüm demiş. Olay anında oğlum merdivende otururken sanık gelip oğlumun görmediği bir anda kalbine bıçağı saplıyor. Aralarında konuşma filan olmuyor. Oğlumun silahı yok asla da olmadı. Volkan olay günü hep evdeydi. Çocuğum bağıra bağıra gelip, babam beni bıçakladı dedi. Evde olduğunu bilerek eve geldi dedi. Kalbinin ikiye bölündüğünü söylediler. Volkan Çubukçu'nun annesi Satiye Çubukçu beyanında kız istemeye gideceğiz diye haber gönderdim. Ancak sanık gelmesinler balkondan atarım demiş. Ben de arada küslük olmasın diye sen beni bu gece öldürsen de geleceğiz dedim. Düğümlerini yaptım. Düğümde tatsızlık çıkaracaktı. Akrabalarını çağırdım. Gelinin babasıyla hiç iletişim kurmadı. Çocuk doğduktan sonra geldiler. Volkan eve bağırarak geldi. Kapıyı bir açtım kanlar içindeydi. Babam beni vurdu dedi. Üç dakikada hastaneye gittik. Kalbinin ikiye bölündüğünü söylediler dedi. Kızı da şikayetçi oldu. Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu beyanında eşiyle birbirimizi seviyordu. Eşimle kavga etmedik ve olumsuz bir şey yaşamadık. Olay günü Volkan sigarasını alıp dışarı çıktı. Kapıyı açınca bir baktım eşim kanlar içinde yatıyordu. Babam beni bıçakladı dedi. Eşimi hastaneye götürünce annemi aradım. Babam arkadan, merak etme onun yaşama şansı yok dedi. Telefonu kapattıktan 5-10 dakika sonra eşimin ölüm haberini aldım. Şikayetçiyim dedi. Murat Sezer Çubukçu, kardeşinin son kelimesinin Turhan olduğunu söyledi. Gelinin bizimle kalıyor. Maktul Volkan Çubukçu'nun babası Mustafa Çubukçu açıklamada karşı tarafın ceza almasını talep ediyorum. Adalete güveniyorum. Bizim oğlumuz geri gelmeyecek ama en azından cezasını çeksin istiyoruz. Duruşmada çok yalan beyanlarda bulundu. Tamamen hepsi asılsız. Hiç doğru cümle kullanmadı. Sözün bittiği yerdeyiz. Korunun yetim kaldı. Gelinin bizimle kalıyor. Benim oğlun kötü bir çocuk olsaydı gelinin evine giderdi dedi. Oradan çıkma şansı asla olmasın. Maktul'un annesi Satiye Çubukçu açıklamada, yalan yanlış ifadeler verse de duruşmamız çok güzel geçti. Allah'a güvendiğimiz gibi adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulacağına da inanıyoruz. Çok üzgünüz, hiçbir şey evladımı geri getirmiyor. Ömür boyu müebbet alsın istiyoruz. Oradan çıkma şansı asla olmasın. Sadece biz değil bunu kızı da istiyor. Bir anne olarak benim yaramı hafifletmez ama birazcık da olsa beni tatmin edecek budur. Kızına bile iftira atabilecek karakterde bir babaymış bugün onu da öğrendim. Kızının akli dengesi yerinde olmadığını söyledi. Bunu da ona atabilecek yakıştırabilecek kadar karakterli bir babaymış şeklinde konuştu. Maktul'un eşi Meral Çubukçu, ceza almasını istiyorum. Bebeğim 5.5 aylık. Hocam 6 günlükken görmüştü. İçeriden çıkmasını dedi. İddianamede, Maktul Volkan Çubukçu'nun sanık Turhan Ketenci'nin damadı olduğu, Maktul'ün sanığın kızıyla geçen sene evlendi, sanığın bu evliliğe onay vermeyerek Maktul'ün eşini kaçırdığı ve sonrasında durumun tatlıya bağlanarak düğün yapıldığına yer verildi. İddianamede, Maktul ile sanığın arasında daha önceden beyaz eşya nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı anlatıldı. Maktul ile San'ın sonrasında WhatsApp üzerinden mesajlarda tartıştıkları ve olay tarihi 22 Eylül 2022'de Maktul Çubukçu'nun San'ın oğlunu arayarak kayınbabasının kendisini tehdit ettiğini anlatmak için dışarıya çıktığını ve San'ın da o sırada Maktul'ün bulunduğu yere gittiğine yer verildi. Maktul Çubukçu'nun evinin önünde, ''Babam beni bıçakladı'' diye bağırdığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. San'ın ekmek bıçağı alarak Maktul'ü kalbine yakın yerinden bıçakladığı ve Maktul'ü öldürdüğü belirtiliyor. İdana metniyle sanık Turhan Ketencinin kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Kaynak İHA. Yorumlar. 500. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kandil Rasadhanesi Müdürü Özener'den Marmaraş'ın korkutan geldi. Her an 7 üzere deprem olabilir dedi. Kandil Rasadhanesi Deprem Araştırma Endüstrisi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Japon bilim insanları birlikte Marmara Denizi'nin dibine geliştirdikleri sismometrelerle ölçümler yaptıklarını söyleyerek uyarlarda bulundu. Marmara'nın deprem bölgesi olduğunu bir hatırlatan Özener her an 7üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur kimse bilmiyor. Bizi Yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli ifadelerini kullanır. Kandilli Resathanesi Müdürü Özenerden Marmara için korkutan uyarı her an 7 üzeri deprem olabilir. 2 Mart 2023-21-11 Kandilli bir Asat Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Japon bilim insanları ile birlikte Marmara Denizi'nin dibine yerleştirdikleri sismometrelerle ölçümler yaptıklarını söyleyerek uyarılarda bulundu. Marmara'nın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Özener, her an üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli ifadelerini kullandı. Kank, Milli ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Japon bilim insanları ile birlikte 5 yıl önce Marmara fayının farklı özelliklerini anlamak için ölçümlere başladı. Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Marmara denizinin 1200 metre dibinde olan cihazlar, 6 ayda bir denizin farklı noktalarına yerleştiriliyor. Çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini belirten Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, araştırmanın detaylarını anlattı. Marmara sismometrelerle analiz ediliyor. Profesör Doktor Haluk Özener, Marmara'daki deniz tabanına kurulmuş sismometrelerle Marmara'daki fayın özelliğini analiz ettiklerini belirterek, bu çalışma Marmara'da yapılan onlarca çalışmadan sadece bir tanesi. Dolayısıyla çok değerli bilim insanlarımız var. Onların yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi. Biz 5 yıl boyunca Japon ve Türk ortaklığı ile Türk ve Japon projesi olarak farklı üniversitelerinde katılımıyla, hocalarımızın desteğiyle proje yürüttük. Türk tarafının liderliğini ben yapmıştım. 5 senelik proje sonucunda Marmara'daki deniz tabanına kurmuş olduğumuz deniz tabanı sismometreleri, açılım ölçer cihazlarla Marmara'daki fayın özelliğini, kayma miktarını hangi fay parçasının hangi derinlikte deprem yarattığını, hangi fay parçasının daha suskun olduğunu ortaya çıkarmıştık. Bilimsel çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşıyoruz, dedi. Marmara Deniz Tabanı'nda cihazlarımız veri topluyor. Özener, farklı farklı deniz tabanında çalışmalar var. Gemiler ile fayın lokasyonları haritalanıyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda bunların üzerine veri toplamak. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlarımız var. Cihazları atıyoruz 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu. Çalışmalar hala devam ediyor. Hala Marmara Deniz Tabanı'nda bu cihazlarımız veri topluyor. O verileri Mart ayında alacağız. Daha sonra değerlendireceğiz ama uzun soluklu işler, ifadelerini kullandı. Her an üzeri deprem olabilir. Özener, burası bir deprem bölgesi. Her an üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapısı stokunun güvenli hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların güvenliği ve mevcut durumunu tespit eden çalışması var. 6 Şubat'tan önce ve sonra yapılan başvurular arasında devasa fark var. Bu da bizim toplumumuzun yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması, diye konuştu. Kaynak DHA Yorumlar İklim değişikliğinin Marmara Denizi'ne etkileri. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ise diğer haberimize geçiyoruz. Babasının izinden devam ediyor. Barcelona, Ronaldinho'nun oğlu Jose Mendes'i kadrosuna kattı. Barcelona eski bir efsane futbolcusu Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğlunu renklerine bağladı. Barcelona resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda Joao Mendes'in fotoğrafı yayınlayarak 17 yaşındaki forvet oyuncunun genç takımla sözleşme genç e, takımla sözleşme imzaladığını duyurdu. Babasının izinden devam. Barcelona, Ronaldinho'nun oğlu Boao Mendes'i kadrosuna kattı. 2 Mart 2023-2011 Barcelona, eski ve efsane futbolcusu Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğlunu renklerine bağladı. Barcelona resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Boao Mendes'in fotoğrafı yayınlayarak 17 yaşındaki forvet oyuncusunun genç takımla sözleşme imzaladığını duyurdu. Barcelona, efsane isimlerinden biri olan Ronaldinho'nun oğlu Boğal Mendes'i resmen renklerine bağladı. 17 yaşındaki forvet oyuncusu Brezilya'da kuru zero forması giyerken Avrupa devinin altyapısına transfer oldu. Genellikle sağ ayağını kullanan futbolcunun solununda iyi olduğu gelen yorumlar arasında yer alıyor. Babasının izinden gidecek. Brezilya. Basilya'nın kuru Zilo takımından gelen Boao Mendes'in birkaç haftadır Barcelona genç takımıyla antrenmanlara çıktığını yazan İspanyol basını da Barcelona kulüp başkanı Joan Laporta'nın daha önceden Mendes hakkında futbolcu olarak iyi bir köke sahip. Gelişimine göre değerlendireceğiz, dedi. Boao Mendes için yapılan yorumlarda, normalde sağ ayağını kullansa da solu da iyi. Babasının kariyerinin başlangıcında çok önemli bir yeri olan kulüpte kendini geliştirmek istiyor, denildi. Sosyal medyadan paylaştılar. Barcelona resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Boao Mendes'in fotoğrafını yayınlayarak forvet oyuncusunun genç takımla sözleşme imzalandığını duyurdu. Boao Mendes'in Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak İHA Yorumlar 500 Barcelona, Ronaldinho'nun oğlu Boao Mendes'i kadrosuna kattı karma Türkiye, Barcelona'da yerini aldı. Afetlilere Hastanesi Müdürü Özener'den Marmara için korkutan uyarı. Her an 7 üzeri deprem olabilir. 21.10. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı efendim. Samsung'da özel bir lisede öğrencinin parmağı dolabın kapağına sıkıştı. Öğrenci dolap kapağı ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı. Mart 2023 18:50 Samsung'da özel bir lisede öğrencinin parmağı dolabın kapağına sıkıştı. Öğrenci, dolap kapağı ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Sanfı'nda özel bir lisede meydana gelen olayda ise öğrencisi, okuldaki dolabın kapağını açmak için parmağını kapaktaki deliğe soktu. Öğrencinin sağ yüzük parmağı kapakta sıkıştı. Bu sırada okul idarecileri ve öğretmenler lise öğrencisinin yardımına koştu. Kapakla hastaneye götürüldü. Kapak bulunduğu yerden söküldü. Lise öğrencisi dolap kapağı ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Lise öğrencisinin parmağı sağlık personeli tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Dolap kapağı ise okul görevlilerine teslim edildi. İşte hastanedeki o görüntüler. Kaynak İHA. Yorumlar. 500. Samsun'da... Ana haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Biliyorsunuz efendim erişim sözlüğü vardı ekşi sözlüğe ve o ekşi sözlükteki erişim engeli kararı kaldırıldı. Bilgi, bilgi, teknoloji ve iletişim kurulu tarafından ekşi sözlüğe getirilen erişim engeli Ankara 4. sulh ceza hakimliğinin kararıyla günler sonra kaldırıldı. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut Prut yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük Erişim Engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararı kaldırıldı. 2 Mart 2023 18:20. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla günler sonra kaldırıldı. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Buruk yaptığı açıklamada, Ekşi Sözlük Erişim Engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK tarafından 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. Konuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Erişim engeli kaldırıldı. Ekşi Sözlük'ün erişiminin engellenmesine yönelik Ekşi Teknoloji AŞ tarafından yapılan itirazı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi. Mahkeme, Ekşi Sözlük hakkında getirilen erişim engeli kararını kaldırdı. Karar tedbir amaçlı. Mahkemenin kararında erişim engeli kararının bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından verildiği kaydedildi. Kararda erişim engeli kararının tedbir amaçlı olduğunun altı çizilirken, ekşi Sözlük'ün kapatılmasını isteyen idarenin erişim engeline konu paylaşımların kaldırılmadığına yönelik bilgi belge sunmadığı, sitenin mahkemeler tarafından verdiği kararları uyguladığı, bu nedenle sitenin erişime kapatılmasının orantısız olacağı belirtildi. Geçmiş olsun. Etşi sözlük'ün yöneticisi Başak Burut, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekşi Sözlük Erişim Engeli Kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı yorumlar. 500. Ekşi sözlüke getirilen erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı. Ekşi sözlüke getirilen erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarımızda yayındayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Rüşvetten suçlanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazzedara 154 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve il, irtikap suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazzedara'nın da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma, soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Hazzedara'nın 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Rüşvette suçlanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a 154 yıla kadar hapis talebi. 2 Mart 2023 1746 46 Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Hazinedar'ın 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının iltikap ve rüşvet suçlarını işlediği iddiasıyla aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Hazinedar'ın 2014 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş Belediyesi Başkanı olarak seçildiği, Hazinedar'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan sonra imar işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'yi görevlendirdiği aktarıldı. Belediyede Özel Makam Odası Hazır Tırlanan iddianamede, şüpheli sipahinin hakkında yürütülen soruşturmalar olması nedeniyle görevinden alınması için partiden hazinedara baskı yapıldı, şüpheli hazinedarın ise bu baskılara dayanamayarak sipahiyi başkan yardımcılığı görevinden aldığı kaydedildi. İddianamede, Beşiktaş Belediyesi'nde imar konularından sorumlu kişinin belediye başkan yardımcısı Sanık Rifat örnek olduğu, resmiyette yetkisi olmayan sipahiye de belediyenin dördüncü katında özel bir makam odası tahsis edildi. Ayrıca imar başvuruların evrak işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheli Rıfat Örneğe onay işlemine gitmeden önce belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin onayından geçmesinin istendiği kaydedildi. Bağışlar usulüne uygun harcanmadı. Şüpheli sip Fahiye, şüpheli hazineder tarafından yasal olmadığı halde imar konularında fiili olarak denetim yapma yetkisi verildiğinin anlatıldığı iddianamede, müştekilerden, bağış adı altında toplanan paraların usulüne uygun ve hukuk kuralları çerçevesinde harcanmadı. Yatırılan paraların büyük bir kısmının Beltaş Vakfı mütevelli üyesi olan belediye başkanı ve başkan yardımcılarına, huzur hakkı adı altında dağıtıldığı, şüphelilerin akrabaları veya dostlarına da Beltaş Vakfı'nda danışmanlık. Avukat sıfatıyla çalıştığı gösterilerek maaş ödemesi yapıldığı belirtildi. Belediyeyi bir şirket gibi yönetti. Bertaş, vaktına bağış adı altında para yatırılması halinde hiçbir evrak talep edilmeden ve şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmadan iş yerlerine ruhsat verildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hazinedarın Beşiktaş Belediyesi'ni bir şirket gibi yönetti, belediyeye kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktu. Belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için bağış yatırılmasını, Zorunlu tuttuğu kaydedildi. Hazinedar için 154 yıla kadar hapis taleri. Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Hazinedar'ın iltikap suçuna teşebbüs etmek, iltikap, rüşvet ve görevi kötüye kullanmak suçlarından toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yargılanma başlıyor. İddianamede, şüpheli Hüseyin Avni aynı suçlardan 43,5 yıldan 96 yıla kadar, şüpheli Rıfat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışkil'in 10 yıldan 20 yıla kadar, diğer sanıkların ise 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Kaynak İHA Yorumlar Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir, e, bir saate kadar bu ekran verdiyiz. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Yalova'da arkadaşıyla da kavga eden öğrenciye müdürden tek başına bekleme cezası verildi. Baba suç duyurusunda bulunmuş. Yalova'da okul arkadaşıyla kavga eden öğrenciyi bodrum kata indirerek karanlıkta bekleme cezası verildi. Müdür hakkında suç duyurusu bulunuldu. Müdürüm senin bacaklarını kırarım bir daha seni buraya atarım diye tehdit etti belirtirken baba psikoloji bozulan oğlunu okula götürmekte zorluk yaşadığını söyleyiz. Yalova'da arkadaşıyla kavga eden öğrenciye müdürden tek başına bekleme cezası. Baba suç duyurusunda bulundu. 2 Mart 2023 17.22 Yalova'da okul arkadaşıyla kavga eden öğrenciyi Bodrum katına indirerek karanlıkta bekleme cezası verdiği iddia edilen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu. Müdürün senin bacaklarını kırarım, bir daha seni buraya atarım diye tehdit ettiği belirtilirken, baba psikolojisi bozulan oğlunu okula götürmekte zorluk yaşadığını söyledi. Yalova'da Hüseyin Alkaş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi, 10 yaşındaki NGC, geçtiğimiz 24 Şubat'ta okulda arkadaşıyla kavga etti. Yaşanan olay sonrası oğlunun müdürme ve A tarafından okulun bodrum katına indirildiğini anlatan baba Hasan Çağlı, depo, spor ve konferans salonu olarak da kullanılan katta çocuğunun yalnız bırakıldığını belirtti. Senin bacaklarını kırarım diye tehdit etmiş. Bir çocuk, dün tek başına bırakılamayacağını savunan Çağlı, şöyle konuştu, oğlum ister istemez okulda arkadaşlarıyla kavga ediyor. O esnada sınıf öğretmeni öğrencileri alıp müdür beyin yanına götürüyor. Müdür bey önce çocuğunu alt depoya indirip tehdit ettiğini söyledi. Senin bacaklarını kırarım, bir daha seni buraya atarım dediğini söyledi. Bunu birebir bana kendisi anlattı. O zaman okulun güvenli kameraların göstermesini istedim. Eksi bir e'in bilseniz e' sonuçta beraber çıkmanız lazım dedim. Hayır çocuk aşağıda kaldı deyince ben sizinle muhatap olmak istemiyorum, konuyu yargıya taşıyorum dedim. Suç duyurusunda bulundu. Çaptalı, 10-15 dakika süresince Bodrum katta çocuğunun karanlıkta bekletildiğini ve bunun oğlunun psikolojisini olumsuz etkilediğini anlattı. Yalova Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünden rapor alan baba Çağlı, oğlunun stres ve uyku bozukluğunun yanı sıra konuşmada güçlükler çektiğini belirtti. Yalova Cumhuriyet Savcılığına giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çağlı, konuyu Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de şikayetlerini ilettiğini kaydetti. Oğlumun psikolojisi allak bullak. İkinci ikinci bir aileden geldiğini ve konuyla ilgili de araştırma yaptığını anlatan Çağlı, çocukların tek başına spor salonuna indirilemeyeceğini belirterek oğlumun psikolojisi allak bullak. Bundan sonra bu okulda bu şekilde bir yöneticinin olmasını istemiyoruz. Çocuğum okula gelmek istemiyor. Ben iki günden beri okula getiriyorum, ağlayarak geri dönüyor. Olayı yeniden yaşamak istemiyor. Biz bu durumdan çok rahatsız ifadelerini kullandı. Müdür geldi, aldı götürdü. Ve gece keçeği ise yaşadığı olayı o gün arkadaşımla kavga etmiştim. Müdür geldi, aldı götürdü. 15 dakika tuttu. Eğer bir daha kavga edersen seni buraya bir saat koyarım dedi ifadeleriyle anlattı. Kaynak İHA. Yorumlar 4. Böylece yani ana haber devam ediyor. Yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. <Gülüyor> Balotel'e türe dönüyor. Şimdi bu kez süperlik devrinin formasını giyecek değerli izleyenler. Adana Demirspor'dan sezon başında Siono transfer olan Mario Balotel için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İsviçreli arı maksiyen futbolcu sarı kırmızıların Bafet'in bir yerine transfer edebileceği konuşuluyor. Balotelli Türkiye'ye dönüyor. Hem de bu kez Süper Liglerinin formasını giyecek. kim Mart 2023 17.07 Adana Demirspor'dan sezon başında Siyon'a transfer olan Mario Balotelli için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İsviçre'den ayrılmak isteyen futbolcuyu Sarı Kırmızılıların Bafet'in bir gomisin yerine transfer edebileceği konuşuluyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray için İtalyan basını Mario Balotelli iddiasında bulundu. Gomis'in yerine düşünülüyor. Karyosler'in haberine göre Galatasaray, Sion'dan ayrılmak isteyen Mario Balotelli'ye talip oldu. Sarı Kırmızılıların bu transferi takımdan ayrılması gündemde olan Batet'in bir Gomis'in yerine düşündüğü belirtildi. Adana Demirspor'da 19 gol attı. Manchester City, Milan ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Mario Balotelli Süper Lig'de de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi Şimşekler'de 35 maçta sahaya çıkan İtalyan golcü 19 gol attı. Yorumlar 1 Sait Acar: "Gemis bitmiş bitmiş adam aldığı topa müdahale edemiyor. Okan Hoca ne diye bu adamla takımı 10 kişi oynatıyor bilmem." Cevap yaz 18.53 yayından kalktı. Değerli izleyenler, ana haber bültenimiz bu haberimizle birlikte sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz bekleriz efendim. Sistemimize gelen zeklamlara bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle İyi akşamlar son çıkalım.